Rüyada buğday görmek ne anlama gelir? Rüyanızda buğday gördüyseniz alın teriyle kazanç sağlayacağınıza, kötü günlerin ve sıkıntıların biteceğine işaret eder. Rüyanızda buğday tarlası gördüyseniz, günlük yaşamınızda yeni işlerle ilgileneceğinize, bunlardan birine karar vereceğinize ve zamanın çoğunu buna ayıracağınıza, kendinizi bu işe kaptıracağınıza, sıkıntılı bir döneme gireceğinize ve ailenize daha çok özen göstermeniz gerektiğine işaret eder. Rüyanızda buğday başarı gördüyseniz yeni gireceğiniz işlerde çok güzel gelişmeler olacağına, istediğinizin ötesinde başarı elde edeceğinize, kısmetinizin artacağına, evlenmeyi düşünüyorsanız mutlu olacağınıza, iş yeriniz varsa daha büyük bir mekana taşınacağınıza işaret eder. Rüyada buğday tanesi gördüyseniz yaptığınız her neyse bereketli olacağına işaret eder. Rüyanızda buğday sapı gördüyseniz emeklerinizin karşılık bulacağına, bereketli bir yıl olacağına, parasal sıkıntıların sona ereceğine,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 Kişisel gereksinimleri rahatlıkla görebileceğinize, ailenize geçindirmeyebileceğinize, sosyal yaşamınıza takdir toplayacağınıza, saadetinizin sürekli olacağına işaret eder.